Verilen koordinat noktalarına bakarak, hangilerinin düzlemde yer almadığını bulunuz. Yer almadığını. Peki. Koordinat noktalarımız burada, buna göre hangilerinin düzlemde olmadığına bakacağız. Bunlardan ilki bu. 3'e eksi 2. 3 eksi 2. Yok. Yani ilk noktalar koordinat düzleminde bulunmuyor. Bunu diğer noktalara da uygulayalım. 4, eksi 8, işte burada. Eksi 8, 3, o da burada. 4, 6, burada. Eksi 1'e 0 ise burada gösteriliyor. Birkaç örnek daha yapalım. Verilen noktalardan hangileri koordinat düzleminde bulunmamaktadır? Bakalım eksi 5'e 0 düzlemde yer alıyor mu? Evet, burada. Eksi 4'e 5 burada olmalıydı ama yok. Yani eksi 4'e 5 düzlemde verilmemiş. O halde eksi 4'e 5'i işaretleyelim. Hemen bir örnek daha yapalım. Eksi 8'e 4. Bakalım. Koordinat düzleminde yok. O halde eksi 8'e 4'ü işaretliyorum. Hepsi bu kadar.